Lan oğlum bak Kesin ben başlayacağım tamam mı bak Ben parkur yapmaya başlayacağım O sırada el başlayacak Yüzde doksan dokuz Hadi atlayın bakayım. Ananı var ya bundan güzel şey çıkar Amar arkası çıkar Evet düştüm <gülüyor> Bu sefer yapacağım Bu sefer atlayacağım lan Tamam güzel anan aradığını o oh, aferin lan Süper bak var ya şu sarılı yer şu sarılı yere atlamak biraz sıkıntı ya kesin burada düşeceğim Düşmedim lan <gülüyor> Oğlum harbi bunlardan efsane kamera arkası çıkar ha Yemin ediyorum Oyun senle artık başla ya çıldırtma beni Saat burada zaten saat 9 Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber saklanmaçta kaldığımız yerden devam ediyoruz Bir saniye Nereye gitsem lan Tamam dur Bir saniye Aha burada durayım Biraz geri gel Şöyle sağa Doğru kaydır Yok lan fazla gittin lan Gel şuraya gel Şunun arasına sıkışsam mı Ya yemin ediyorum bu F5'te kontrol biraz sıkıntı Dur heh böyle iyi Dur elimdeki kıldırcıyı şey yapayım bir saniye Böyle değiştireyim aynen Aşırı güzel Tamam Tamam iyi İyi, iyi. böyle iyi. İyi, iyi, iyi Tamam Şimdi Varya şu altın setli çocuklardan Çok kullanmaya başladım Bunlar beni bulacak gibi Yemin ediyorum bunlar beni Bulacak gibi ama dimdik durursam Sıkıntı yok böyle Fareyi falan oynatmadan bulursam sıkıntı yok Sıkıntı yoksa bakıntı yoktur Ulan ananız arvadınızı sizin ya nasıl buldunuz lan beni o kadar güzel saklamışım yemin ediyorum var ya inek beni görse tanımaz anasını satayım siz beni nasıl buldunuz ya Yemin ediyorum ya Yemin ediyorum sinir oluyorum bak var ya sinir sinir sinir emojisi var ya şu an böyle oluyorum Yemin ediyorum var ya Oğlum beni hemen nasıl buldunuz? Yemin ediyorum ya. Oğlum beni harbi nasıl buldular hemen? Aklım şamalim bilmiyor ya. Yemin ediyorum bu nasıl bir şeyler arkadaş? Lan oğlum lan oğlum ben oraya çok güzel saklamışım lan oğlum şey tanım aklına gelmez. Lan oğlum bu bebeler beni nasıl buluyor? Yemin ediyorum şurada var ya sinir krizi geçiyorum ya, ya. Oğlum nasıl buluyorsun lan? Sen beni nasıl buluyorsun lan? Yemin ediyorum sen beni nasıl buluyorsun lan? Allah'ıma ama bu adam beni nasıl buluyor? Her her defasında ben güzel saklamama rağmen hep beni buluyor. Anasını satayım yabancı olduğundan kaynaklanmısın yoksa senin beynin çok kanış çok çalıştığından mı yoksa her gelene vurduğundan mı anasını satayım? Oğlum nasıl adam nasıl buldu beni yemin ediyorum. Hiçbir şey anlamadım. Buraya baktık lan. Dur. Karpuzların vurduğu yere bakacağım. Dur. Şu şu şu. Karpuzun anasını satayım. Bu daya karpuz diyen ilk insan olarak tarihe geçiyorum. <gülüyor> Vallahi billahi. Saklanan üç kişi. Bunlar kesin var ya. Yemin ediyorum bu saklananlar çok iyi aslında. Bu saklananları takip edeceğim. Aşırı güzel yerlere saklanıyorlar. Şu var ya sonuç şu şu Onları bulana işte onların olduğu yer var ya. Oraya saklanacaksin. Aşırı süper ve aşırı güzel olur diye yemin ediyorum. Anladın ne oluyor la? Ne la? Kıyamet mi çok konuştum zaten. Ne la? Daha bir şey yok. Buraya baktık mı? Buraya baktık. Buraya baktık. Buraya baktık. Nerede olabilir bu düdükler? Yemin ediyorum iyi, çok iyi yere saklanıyorlar ha. Lan oğlum neredesiniz lan? Düdük oluyor, düdükler. Buralar ama pustunuz. Nereye pustunuz lan sen arabadan ya? Oğlum harbi var ya şu son iki kişi aşırı efsane saklamış. Yemin ediyorum sizlere helal olsun ya. Olum niye çok yemin ediyorum dedim ya Olum ne oluyor bana ya yemin ediyorum Lan bak Balmakken dedim ya Olum durmadan yemin ediyorum yemin ediyorum <gülüyor> Tövbe estağfurullah <gülüyor> Ne anasını satayım <gülüyor> Gel buraya gel Ali'den kaçışı yok Gel buraya gel Gel Kaçma aslanım gel Gel Gel, gel. Korkunun ecele faydası yoktur. Koçum gel. Gel aslanım gel dibim. Ben öldüreceğim. Bak onu ben öldüreceğim. Lan şerefsizin çocuğu onu ben öldüreceğim diyorum lan. Niye gidip sen öldürüyorsun? Geri zekalı. Şerefsiz oğlu şerefsiz. Ben öldüreceğim dedim. Ay senin ben. Çok hızlı tukladım. Aha çok hızlı tukluyorum. Yavaş tukluyorum lan. Geri zekalı bak benim gene Lobiyattır yaptır. Geri zekalı aptal. Geri zekalı aptal Bu arada bu videoya 5 like bekliyorum of. Yemin ediyorum çok sinirlendim ya Bir daha bu kelimeyi kullanmayacağım Bir daha bu kelimeyi kullanmayacağım çok Yemin ediyorum dedim yemin. Vallahi lan Honi anasını satayım Honi lan Ali kendine Moni anasını satayım Lan fazla çıldırma lan Durmadan aynı kelime Sakin Ali Honi anasını satayım Ne yedim ne iştim lan ben Yemin ediyorum videodan önce ne neydi? Bak gene derim ya. Demeyeceğim diyorum, gene diyorum ya. Allah'ım ya. Tam filmlik adamım. Şey vardı ya 5 AK'li bir tane adam vardı. Allah belanı versin amirim <gülüyor> O çok güzel. Allah belanı versin lan. Ne bir de Allah belanı versin deyip durma lan. Valla Allah belanı versin dersen Allah belanı versin ağzını yüzünü kırar mı? <gülüyor> güzeldi. <gülüyor> Neyse şimdi besaçeyi filan boşver konumuz şu an besaçeyle alakalı değil hmm. Başladım eğer Anasını aradın bugün Saklanmaçta ne var lan yemin ediyorum var ya Bak gene dedim Onun bu video galiba ben bu kelime çok kullanacağım o yüzden sizden Özür dilerim Videodan önce biraz sinir sinir de vardı Belki o yüzden diyorumdur çok sinirliydim videoya girmeden önce biraz sakinleştim. Var ya bayağı sinirliydim. Remza abi şahit. Bir videodan önce onunla konuşmuştuk hatta bayağı sinirlenmiştim. 2 saattir şeyin açılmasını bekliyorum. Eee neydi onun ismi? Saklambaç'ın açılmasını bekliyorum. Kimse gelmiyor. Kimse gelmiyordu. Burada e, bu arada kamera arkası da vardı. Onları ekran kaydını almıştım ama bayağı bir 2 saat olduğu için ekran kaydını almıştım. O oraları kestim ama e, e, kamera arkalarının bazı kısımlarını koyabilirim belki de de bilmiyorum belki de sadece oynadığım kısımları koyarım. Oğlum bak yemin ediyorum şu şerefsizler turul yap. Bak gene dedim ya bir daha bu kelimeyi kullanmamaya çalışacağım. Çok dedim çünkü arkadaşlar bu şeyin geleceği yok elim başlayacağı yok herhalde ben videoyu bitirsem mi? Aynen bitir gitsin ya. Akşama anca gelirler bunlar. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Aslında iki ayda atacaktık ama maalesef ki atamadık arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha fazla da maç için bu videoyu sizden 5 like bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi cumalar, iyi ramazanlar. Bay bay. <gülüyor> An kapatsana.